Evet arkadaşlar, Başak Burcu erkeği nasıl tavlanır? Başak Burcu erkeği ince detaylara çok fazla dikkat eder. Başak erkeği istediği kadınlarda mükemmellik ve kusursuzluk arar. Kadının güzelliğini mücevherle değerlendiren Başak Burcu erkeği bir kusuru var mı yok mu diye kadını incelemekten, süzmekten, her noktasını gözden geçirmekten kendini alamaz. Başak erkeği mükemmelliyetçidir ve sahiplenmeye kadar değer verdiği kadın için her zaman kendisine şu, şunu sorar. Gerçekten mükemmel, kusursuz bir kadından birlikteyim. Bütün ömrünü mükemmel, kusursuz kadını aramakta geçirebilir. Başak Burcu erkeği önce mantığıyla sonra gönlüyle kendini test eder. Mantığını yaşamın her döneminde kullanır ve bu özellik onu kolay bir insan haline getirir. Başak Burcu erkeği idealindeki ve hayalindeki kadını arar. Ütü istemeyen gömlekler giymekten mutfak robotu makinesi alıp rutin işleri hızlıca halledip kendine vakit ayırmayı yiyebilir. Başak erkeği şu ana kadar size sıradan ya da heyecanlı biri gibi göründü galiba. Acele etmeyin. Çünkü bu erkeğin son noktada çekici bir duruşu vardır. Başak burcu erkeği onu gerçekten sevecek, saygı duyacak, saygı gösterecek, etkileyecek ve büyüleyecek bir kadın bulma hayalindedir. Konuşmalarıyla çevresindeki bayanları etkisine almayı da iyi bilir. Başak erkeklerin ağzı iyi laf yapar, zekidir, akıllıdır ve yaratıcıdır. Aynı zamanda çok iyi gözlem yaparlar ve titizliğe çok önem verirler. İlk başta çok güzel bir tavır gibi görünen bu özellikler bazı başak burcu erkeklerinden rahatsız olmanıza neden olabilir. Çünkü eleştiri yapmaktan duramazlar. Gözlem yeteneğini iş yerinde kullanması ona başarı getirirken evin içerisinde her şeyi kurcalayan ve eleştiren erkek sizin tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Aslında iyi niyetli olan erkek son derece eleştirel bir tavra sahiptir. Karar vermeniz gerekli olan bu nokta önemlidir. Başak erkeğiyle beraber olup devamlı eleştirmeye, eleştirilmeye Hazır mısınız acaba? Uzun süreli ve devamlı ilişkiler yapmayı isteyen, tercih eden başak erkeği hem dış görünüş hem de ruh güzelliğine çok önem verir. Romantik laflar sadece laf olsun, çorba da olsun diye ağzından dökülmez. Gerçekten hissettiği zamanlarda kalbinden gelir bu sevgi kelimeleri. Başak burcu erkekleri kendi burçlarından olan insanlarla ve kadınlarla çok iyi anlaşırlar. Onları birleştiren nokta ise dünyayı eleştirmeleri ve kendilerinin ne kadar mükemmel olduğunu ayırmalarıdır diğerlerinden. Bakın buna dikkat edebilirsiniz. Başak Burcu erkeği kendisi kadar çalışkan, üretken, üreten, hayattan ne hissini bilen, zevk alan, hayalleri olan, amacı olan, hedefi olan kadınlardan hoşlanır ve bunları arar. Bu erkek bedeninizin her tarafını dikkatle inceler ama sadece bununla da yetinmez. Aklınızı da sorgular, aklınızı, zekanızı da kontrol eder. Eğer ölçüyü kontrol edemezse gözlem yapa yapa var olan güzel bir şeyi, Yok olabilir, aşkı bile gözlemle yok olabilir arkadaşlar. Birlikte olduğu kadından sevgi beklediği kadar saygı da bekler. Gelecek yılları şimdiden tasarlayan, çok çalışan, didinen başak erkeği bu özelliğini birlikteliğinde de yansıtır. Sorumluluklarını planlar, ilişkisi için çabalar ve özen gösterir. Size harika gelebilir ve bunu alışabilirsiniz. Ama unutmamanız gereken bir şey var, onu takdir etmek. Takdir etmeyi unutmayın. İçinizden gelerek yaptıklarını takdir edin ve egosunu okşayarak ona saygı duyduğunuzu gösterin, onu popoflayın. İş, hayat, gelecek gibi korkuları varsa anlayışlı olun ve onu imser yanını güçlendirmeye çalışın. Başkalarından beklediği mükemmellik özelliğini kendinden de bekler ve bu kimi zaman kendine karşı sinirlenmesine, asabi hale gelmesine ve yetersiz bulmasına sebep olur. Bazen kendini istediği yerde göremeyince egosu yaralanır, hırpalanır. Bu durumda size düşen başak erkeğin yaralanan egosuna ben bir öperim geçer gibi yaklaşarak onun kendisinin gelmesini sağlamak, kendisine gelmesini sağlamak olmalıdır. Onları kadından soğutan en esas konu kadının temiz olmamasıdır. Başak erkeği titizliğe, temizliğe çok önem verir daha önce bunu söylemiştim. Bu özelliği vücudunuzda ve evinizde de her zaman bunu arar. Bu sebeple bir başak erkeğini etkilemek isterseniz vücudunuz ve eviniz her vakit tertemiz olmalı. Erkeğinizin karşısında tertemiz çıkmalısınız. Başak erkeği kendi vücudu konusunda da iyidir. Biraz sporla destekleyerek her vakit genç, dinamik ve canlı bir vücuda sahip olabilir. Çoğunlukla oldukları yaşlardan geç gösterirler ve dikkat çekecek kadar güzel vücutları olur. Başak erkeğinden eleştiri almak istemiyorsanız siz de vücudunuzun güzelliğini korumalı, spor yapmalı ve her daim fit olmaya çalışmalısınız. Başak burcu erkeği bir sessizliğe bürünmüşse, içini gıdıklayan veya konuşamayacağı kadar duygulu, morali bozuk bir meseleyi kafasına takmıştır. İşte bu durumda erkeğinizin canını sıkan meseleyi öğrenmek için sabırlı, dikkatli, anlayışlı, alttan alan ve sevecen olun. Bu sessizlik karşısında sinir krizi geçirmemek olası değildir tabi ama başak ile birlikte olmak istiyorsanız buna alışın. Bu zor dönemde yanında olmalı ve sonunda istediğinizi alacağınızı bilmelisiniz. Başak erkeği kendi duygularını anlamakta, söylemekte, izah etmekte ve anlatmakta zorluk çeker. Sevdikleriyle paylaşmaya çekinir, geri durabilir. Size kendini açmaya çalıştığında çoğu vakit kendini bir sürü insan arasında çırılçıptak gibi hisseder, korkar. Onu anlamaya çalışmayın. Sadece sakin olup ona sevecen yaklaşın. Sizden korkan nasıl bir köpek veya kedi yavrusuna ona zarar vermeyeceğinizi ya da size güvenebileceğinizi gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyorsanız erkeğinize de bunu gösterin ve sevecen yaklaşın arkadaşlar. Evet arkadaşlar seven erkek nasıl anlaşılır? Aşık olan erkek nasıl anlaşılır? Bu videomuzda bunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Seven erkek nasıl anlaşılır?